Değerli basın mensubu arkadaşlarım. Ee, basın mensubu arkadaşlarım diyorum. Ben de çok uzun süre e, aranızdaydım. Gazetecilik yaptım. Daha sonradan da sektör değişikliğine gittim. Türkiye Eskirim Federasyonu başkanlık aday toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Katılım sağlayan herkese en kalbi ııı e, saygılar şükranlarımı sonuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün Ülkemizde milli mücadelemizin şeref madalyalı kahramanlarımızdan Fuat Balkan Balkan Bey'in öncülüğünde Atatürk'ün e, talimatlarıyla örgütlenerek federatif kuruluş olarak 100. yılına yaklaşan eskrim sporunun hak ettiği değeri al, alarak yaygınlaştırılması adına yeni başarı hedeflerine azim, istek ve kararlılıkla koşacak gençlerimiz için yan yana olacağımız Türkiye Eskrim Federasyonu başkanlığı adaylığımı açıklamak istiyorum. Öncelikle olarak yüreklerimizle birlikte yanan aziz vatanımızın ciğerleri olan ormanlarımıza hepimiz gibi biz de çok üzüldük. Devlet millet işbirliğiyle yaşadığımız felakete omuz omuza mücadele ve e, canını hiçe sayan Tüm ormancılarımıza, itfaiyecilerimize, kamu mensuplarımıza, görevlilerimize ve günlülü vatandaşlarımıza en içten saygı ve selamlarımı sunuyorum. Bu orada hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Isimsiz bütün kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Değerli basın mensubu arkadaşlarım. Eskirim sporu ailemize hiperaktivite tedavisi gören oğlum, Aziz Yılmaz'ın doktorunun isteği üzerine girmiş olup diğer çocuklarım ııı e, Muhammed Yasin Yılmaz ve Esin Rüveyda Yılmaz'ın da eskrim sporcusu olmaz e, olmasıyla bizim için önemli ve vazgeçilmez bir spor haline gelmiştir. Aile hayatımızı ve dünya bakışımızı değiştiren eskrim branşı şahsım için belli periyotlarla yapılan bir spor aktivitesi, zorunlu zamanın dışında vakit ayırabileceğim bir hobi, Arkadaş ve iş çevresinde kullanabileceğim bir kart vizit olarak değil. Tüm bunların ötesinde yaşamımın büyük bir parçası olan önemli bir e, değer olarak ailemizin ve şahsımın e, yaşadığı bir e, spor aktivitesi. Aynı zamanda eskirim antrenmanlarını ve müsabakalarını mevcut federasyon yönetiminden daha fazla izlemiş, gitmiş ve e, bu sporun sevdalısıyım. Antrenmanlardan müsabakalarına neredeyse her katıldığım eskirim faaliyetlerinde antrenörler, aileler, sporcular ve kulüp yöneticileriyle bir araya gelme fırsatım olmuş. Bu da eskirim branşında yaşanan sorunların çözümlenmesi, çocuklarımızın geleceğe eskirim federasyonu faaliyetlerin gelişmesi, branşın yaygı, yaygınlaştırılması, huzurlu ve mutlu bir ortamın oluşması adına sürekli istişarelerde bulunduk ee, ve bu istişarelerimiz de devam ediyor. Eskeri ve gönül vermiş tüm paydaşların görüş, öneri ve taleplerine yönelik sesleri maalesef bir türlü duymayan, tek kişilik bir yönetimi benimseyen federasyon yönetim anlayışıyla diyalog imkanının bulunmaması üzerine Eskrim sporunu bizler sahiplenerek eskrim sporunun geleceğini düşünenlerle istişarelerimiz sonucunda federasyonun yönetimle aday çıkarma kararı almış bulunmaktayız. Çok uzun süren çalışmaların sonucunda bir ekip olarak bir birliktelik olarak bu kararı almış bulunuyoruz. Bunun neticesinde eskrim branşında büyük bir bir birliktelik oluşturarak Ekip çalışmalarımıza aralıksız başladık. Ön, öncelikle eskrim sporun yapıldığı bütün illerdeki eskrim kulüplerini ziyaret edip görüş ve e, bilgi alışverişlerinde bulunduk. Ayrıca Ankara, İstanbul ve İzmir'de geniş kapsamlı top toplantılar esnasında eskrim branşının önemli isim ve değerlerini de yer alacağı bir federasyon yapısı kurularak bu girişiminden başkan adayı olarak da şahsımın önderlik etmesi kararlaştırılmıştı. Bugün eskrim sporu için geçmişte yaşanan tüm olumsuzlukları bir e, yana bırakma ve gelecekle ilgili projeleri ve çözümleri ortaya koyarak federasyona branşa katkı sağlayacak her bir değeri hiçbir gerekçe oluşturmadan ön yargıdan uzak e, olarak ııı e, yönetsel süreçler içerisinde ele alma ve ortak bir e, yönetsel akıl oluşturma e, zamanıdır. Ortak akıl ile hareket edeceğiz. Bu vesileyle geçmişten günümüze federasyona emeği geçen, katkı sağlayan tüm yöneticilerimize, antrenörlerimize, Görevlilerimize, hakemlerimize, sporcularımıza sevgi ve saygılarımı sonuyor. Edebiyete intikal etmiş olanlara Allah'tan gani gani rahmet ediliyorum. Değerli basın mensubu arkadaşlarım ve eskirim ailem. Özellikle ifade et, etmek isterim ki eskrim federasyonu bir kişinin şahsi insafına, öngörüsüne, becerisine muhtaç bir federasyon olmayacaktır. Eskrimcilerin çoğunluğunun ortak kararıyla, onayıyla, iradesiyle e, günlüğüyle yönetilen bir federasyon yapısı olacaktır. Gücün, onurun, hızın ve heyecanın sporu ve ailemizin branşı olan Eskrim sporunda tüm çocuklarımız ve paydaşlarımız için huzurlu ve mutlu bir ortam oluşturmak, branşı Türkiye genelinde yaygınlaştırmak, dünya klasmanında başarılar et, elde etmek hedefiyle gerek eskrim sporunda gerekse de sosyal ve iş hayatımdaki bilgi ve becerilerimle eskrim sporuna hizmet etmek için Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanlığına aday olduğumu bir kez daha yenileyerek huzurunuza açıklıyorum. Yarınlarımızın umudu gençlerimizin zamanında karar verme Dikkat, sürat ve güç kontrol etme gibi yetilerinin geliştirmelerine büyük katkılar sağlayan eskrim Sporu için bir araya geldiğimiz bugün de katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.